Aile koçu, aile içi iletişim, uyum, paylaşım, birlikte hareket etme gibi konuların danışıldığı profesyonel koçluk hizmetleri veren, özellikle aile koçluğu alanında kendisini geliştirmiş, bu alanda birçok danışana hizmet veren profesyonel kişiye, profesyonel koça, aile koçu denilir.